Şu meydan kim bilir ne kadar güzeldi. Bir hayal edin. Travertenlerin içinde onca heybetli kemer. Heykeller ve su akıtıp travertene ışık yansıtan muhteşem çeşmeler. Burası için bugünkü Lincoln şehir merkezi gibi diyebiliriz. Ortasında çeşmeler ve parlak taşlar var. Şimdi kolezyumun yapısı ve nasıl yapıldığıyla ilgili bilgi vererek dersimize başlayalım. Kolezyumu büyük bir çörek gibi düşünelim. Göreğin iç kısmı arena oluyor. Arena Latince'de kum anlamındaydı. Gladyatörlerin savaştığı zemin kısma kan ve vücut sıvılarını emsin diye kum doldurulurdu. Düşününce sanki büyük bir kedi kumu gibi. Kumlar sayesinde dövüşler arasında arena kolaylıkla temizlenebiliyordu. Bu yapının ismi aslında Kolezyum değildi. Kolezyum ona daha sonra verilen bir lakap. Büyük bir anıt olduğu için değil de İmparator Neron zamanında yapılan ve evinin dekorasyonunun bir parçası olan büyük bir heykelin yakınında yer almasından dolayı zamanla bu lakapla anılmaya başladı. Orijinal ismi Flavius Amfiteatrosu'ydu. Amerika yapıtlarını düşününce aslında bu çok özgün bir şey. Orada Lincoln merkezi Rockefeller merkezi var. Bu yapılar, binanın parasını ödeyen ailelerle bağlantılı. Flavius ailesi, Kolezyum için para ödemişti. Flavius Amfiteatrosu bu şekli adını veren teknik bir isim. Yunanca'da çift tiyatro anlamına geliyor. Eski Yunan tiyatroları yarım daire şeklinde inşa edilirdi ve sahne tarafı düzdü. Bu iki yapının şekli de böyle. Kemer ve beton kullanarak Romalılar amfiteatroyu inşa etti. Hatta düz zeminde sandalyeleri olan bir çift tiyatro yaptılar. Tiyatronun mühendislik kısmı hayret verici. Çünkü inşası 10 senede tamamlanabilmiş. Kolezyumun 50 ila 80 bin kişilik kapasitesi var. Zemin kattaki kemerlerin üstüne bakarsanız hepsinde bir Roma rakamı görürsünüz. Çok belirsiz ve harap halde. Şurada mesela 23 rakamı var. Burada da 24 yazılı. Sonra 25 sırayla. Bu rakamlar insanlara verilen biletlerin üzerinde yazılıydı. Aynı günümüz stadyumlarındaki gibi. Bir koltuk tahsis edersiniz, kapı numarası ve koltuk numarası yazar. Romalılar için koltuk numarası çok önemliydi. Koltuklar sosyal statüye göre tahsis ediliyordu. Önemli kişiler arenaya yakın oturur. Ve az önemli kişiler yani kadınlar en üst katta otururdu. Şimdi Kolezyum'un yapısını inceleyebiliriz. Burada üç kat kemer yer alıyor. Sonra bir kat daha. Dördüncü katta pencereler var. Yani küçük pencerelerle içerden kapatılabiliyor. Kemerlere bakacak olursak, kolonlarla çevrelendiğini görürüz. Alt kısımda toksan denen yapı bulunuyor. Doruk üsluba çok benziyor. Ama daha yerel, İtalyan üslubu ile yapılmış. Hatta Dori'ye göre daha basit gibi duruyor. Ayrıca etek kısmı da var. Dorik'te bina eteği yoktur. Ama Toskan kolonlarında etek var. Hem kolonlar yivli de değil. Şimdi ikinci kattaki İyonik kolonlara bakalım. İyonik kolonlar aslında kolonlar arasında en dişil kabul edilir. Çünkü kalıp olarak daha ince ve üst kısmında kıvrımlar var. Evet ve tabii bir de kadınların daha yukarıda oturması var. Üst kattaysa korint üslubu var. Kenger bitkisi baz alınarak yapılmış. Roma'ya özgü bir bitki. Her yerde bulabilirsiniz. Çok güzel yeşil yaprakları vardır. Çimen yapraklarıyla örülü bir taş parçası şeklinde yapılmış. İkinci ve üçüncü kattaki her bir kemerin içinde bir heykel bulunuyor. Ve üst katta Pencerelerin arasında sıra sıra bronz kalkanlar yer alıyor. Evet, dedim ya Kolezyum'u çörek şeklinde hayal edebiliriz. Dış çember traverten kalıplarla yapılmış. Çöreğin iç kısmı beton çekirdeğiyle yapılmış. Eski Romalılar gerçekten de tamamlanmış beton kullanıyordu. Ve bu yapıyla birlikte bunu ilk kez kullanan millet olmuştu. Bu boyutta yapılar inşa etmek için de bu oldukça önemli. Tıpkı Pantheon tapınağı gibi. Betonun kullanılması iki açıdan çok önemli. Birincisi, çünkü yontma taş kullanılıyordu. Mermer, traverten, hatta sünger taşı gibi. Uzmanlanmış çalışanlara ihtiyacınız var. Çünkü taşları yontmayı bilmeniz gerekiyor. Eğer yanlış yaparsanız, taş elinizde dağılır. Beton kullanmak uzman olmayan çalışanların daha dayanıklı bir yapı oluşturmalarını sağlar. Aynı zamanda da daha az masraflı. Taş ocağından mermer kalıbı çıkarmak o kadar ucuz değil. Betonsa her yerde yapılabilir. Sadece biraz harç ve tutması için birkaç taş parçası bir de suya ihtiyacınız var. Yapımı hem kolay hem de esnek. Beton esnek olduğu için boşluklara da dökebilirsiniz. Sıva olduğu için de istediğiniz şekilde kalıp yapabilirsiniz. Yapmanız gereken istediğiniz yerin şeklini alan tahta bir çerçeve almak ve betonu o çerçevenin içine dökmek. Sonra istediğiniz gibi dekore etmeye hazır haldedir. Tuğla yapabilirsiniz ya da sıva nasıl isterseniz. Yani beton çok farklı anıtsal yapılarda kullanılmış hem çok ekonomik hem de fiziki olarak elverişli. Ayrıca daha ucuz ve hızlı. Baktığınızda kolezyumu 10 senede inşa etmek büyük bir başarı. Çünkü yapımında çoğunlukla beton kullanmışlar. Yapı mimarlık alanında da bir yeniliğe imza atmış. Şekil ve iç kısımlarda. Özellikle de iç kısımda. Yunan mimarisine baktığımızda tapınaklar var. Tapınakların içi oldukça dardır. Panteona bakınca da bu muhteşem mimariyi görüyoruz. Bunun için beton ürettiler. Yapının dışını değil, içini kaplamak için. Ortada yer alan ayak kolonlarının arasında boşluk bırakmayı sağlayacak ve çatıya destek olacak bir çatı kemeri yapabilmek için. Kemersiz sistemden iç mekana geçiş, mimari terminolojisine İki kat daha fazla kelime soktu ve binlerce yıldır var olan sistemde ilerleme sağladı. Romalılar o kadar çok beton üretti ki nerede isterlerse orada inşaata başlarlardı. Çevre şartlarından etkilenmediler. Yunanlılar ise her istedikleri yerde tiyatro yapamıyordu. Çünkü tiyatronun yamaca dayanması gerekiyordu. Romalılar ise dediğim gibi her yerde tiyatro, amfiteyatro, sirk ya da hamam yapabiliyordu. Yunanlar doğal kaynakları daha pasif bir şekilde kullandı diyebiliriz. Romalılar ise çevreyi daha hırslı bir şekilde yapılandırmış. Burada bir göl bulunduğundan bahsetmiştik. Hadi gölü kurutalım, buraya bina yapacağız. İşte böylelikle doğa insanların hizmetine giriyor, tersi değil. Bu çok önemli bir gelişme. Romalılar çevrelerini şekillendirmek istiyordu. Yani şehir planlamasındaki amaç çevrede bulunan bir nesne olarak kalmak değil. O şehri istediğiniz gibi yapılandırabilmekti. Ama benim fikrim o ki Romalılar kendileri hakkında farklı bir görüşe sahipti. Çevrenin hakimi orada bir nüfuza sahip olduklarını düşünüyorlardı. Bence Romalılar öz güçleri hakkındaki bu düşünce aslında bir gerçekmiş gibi yetiştiler. Roma halkı bir bakıma farklıydı da. Deri rengine bakmazdı. Irkçı bir toplum değildi. Hatta bu umurlarında bile değildi. Çok kültürlü bir toplum yapısı vardı. Afrika'dan, Küçük Asya'dan, Almanya'dan gelen Romalılar vardı. Roma toplumunda dikkate alınan kişinin vatandaş olup olmadığıydı. Eğer vatandaş değilsen sen bir hiçsin demek oluyordu. Ama eğer vatandaşsan, derinin renginin bir önemi yoktu. Vatandaşlar arasında ince farklar vardı. Elbette sosyal sınıflar mevcuttu. Sınıflar arasında geçişlerin olması da ilginç bir nokta tabi. Yunanlarda ise bireyler vatandaşlık hakkına bile sahip değildi. Vatandaş olan bireylerin sayısı çok azdı. Romalılarda ise önce bir köle hür olabiliyor, Sonra çocukları tam vatandaşlık hakkı kazanabiliyordu. Tıpkı Amerika gibi. Amerika'yı düşünecek olursak ikinci nesil göçmenlerde de aynı şartlar vardı. Hareket ederek ve insanlara bir bakıma şans tanıyarak ekonomide gelişme sağlanacağına inanıyorlardı.